Merhaba, ben Kubilay Baylar. Merhaba, ben Sedat Yemni. Bizler Altronmak şirketinin kurucu ortaklarıyız. Makine ve üretim sektörlerinde 12 yılı aşkın tecrübeye sahibiz. Kurumsal hayatımız boyunca 30 ülkede makine kurulumları servis hizmetleri verdik. Son 2 senedir saç işleme makinelerinde satış ve yedek parça servis hizmetlerini vermekteyiz. Sanayide arıza kaynaklı durmuş bir makine üretim ve para kaybı demek. Potansiyel arızalarda müşterilerimiz bize gece gündüz ve tatil demeden her zaman ulaşabileceklerini biliyorlar ve bizlere güveniyorlar. Partner firmalarımız ve anlaşmalarımız sayesinde yüksek yedek parça stoğumuz bulunmaktadır. Arıza geçmiş bir makineyi, yurt içinde 24 saat, yurt dışında 48 saat içerisinde servis hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Üretimini yapacağımız makineler birçok sektörde kullanılmaktadır. Savunma sanayi, havacılık, Otomatik sanayi gibi birçok metal işleyen e, sektörlerde kullanılmaktadır. Güven bağı oluşturduğumuz müşterilerimiz sürekli bizden kendi makinelerimizi yapmamızı istemekteydi. Üretim yapmanın finansal zorluklarını hepimiz biliyoruz ve biz bunu nasıl yapacağımızı hep düşündük. Finansman engellerini aşmak için pek çok görüşmeler yaptık ve tarafımıza hep mantık dışı teklifler yapıldı. Finans problemlerini çözenek kadar zaman kazanmak için üniversite hocalarımızı ziyaret ettik Fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşık bir buçuk yıldır makine tasarımlarımız üzerinde çalışmaktayız. Amacımız sıradan alanı yapmak değil, müşteriye özel sorunsuz makine imal etmektedir. Tasarım yapmanın en büyük risklerinden biri, özgün tasarımlarınızı rakiplere kaptırmak. Bu da üretim hayallerinin başlamadan bitmesi demek. Şimdiye kadar tasarımlarımızı hiçbir kurum ve kuruluşa göstermedik. Finansal destek programlarına başvurmadık. En sonunda paya dağılık kitlesel fonlama metodunu keşfettik, ve Fon ailesiyle tanıştık. Üretim yapmak için kurduğumuz hayallere yatırımcılarımız ile ulaşacaksak önce onların haklarını gözetmeliydik. Kampanya dosyamızı oluşturmadan evvel geçmiş kampanyaları inceledik, en çok sorulan soruları not aldık. Bu sebeple firma politikalarını tamamen yatırımcı menfaatlerini gözeterek yazdık. Bize ve projemize güvenen müşterilerimizden ilk ön siparişlerimizi aldık. Bugün ülkemize hizmet edebilmek için halka arz kampanyamızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Fon kullanım planını incelersek, en yüksek yatırımı üreteceğimiz ürünler için malzeme ve hizmet alımı e, için ayırdığımızı görüyoruz. İkinci sırada ise fabrika kiralarını, üçüncü sırada ise finansal kapanış sonrasında ödenecek bedelleri ve sonrasında ise kiralanacak fabrikada yapılacak tadilatlar, fabrika içerisine alacağımız demirbaş yatırımları, ve elektrik su masrafları gibi giderlere ayırdığımızı görmekteyiz. Toplamda 6.5 milyon e, TL bir yatırım tutarını hedefledik. Üretim ve personel maaşları, pazarlama gibi masraflar için kendi imkanlarımızdan 1 milyon Türk lirası fon ayırdık. Bu masrafları yatırımcılarımızdan talep etmek istemedik. Şu anda Bursa Sanayi Bölgelerinde fabrika araştırma sürmektedir. Yatırımcılarımızın destekleriyle başlayacak üretim serüvinimiz kendine yeterli bir fabrika olarak devam edecektir. İlk kampanyamız ile tasarımlarımızı satışa hazır ürün haline getirmek istiyoruz. Özellikle yurt dışındaki bayiler ve yurt içindeki müşterilerimizden bu şekilde talep gelmektedir. İlk ürünlerimiz hazır olduğunda yurt içi ve yurt dışı bayilerimizde sergilenecektir. Atromlar butik üretim modeliyle ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sıradan olanı değiştirmek üzere geliyor. Gelin bizimle beraber sanayi seyremize ortak olun. Yarının yüksek potansiyelini bugünden yakalayın.